Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei P40 Pro cep telefonunu inceliyoruz. Uzun bir inceleme olacak. Telefonla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları bu videoda bulacaksınız. Hep beraber izleyelim. P serisinin uzun yıllardır güncelliyor. P10, P20, P30 şeklinde devam eden serinin en yeni model ailesi ise P40 oldu. Geçtiğimiz günlerde ilk olarak P40 Lite, daha sonra P40, P40 Pro, P40 Pro Plus olmak üzere 4 farklı model tanıtılmıştı. Ailenin şu an satışta olan en üst düzey amiral gemisi modeli olan P40 Pro ki sebebi şöyle P40 Pro Plus Haziranında piyasaya sürülecek. O yüzden şimdilik Huawei P40 ailesinin en üst düzey modeli P40 Pro. Türkiye'de de piyasaya sürüldü. Şimdi her zaman yaptığım gibi ilk olarak telefonun genel görünümüne bir göz atayım. Öncelikle şunu söylemek lazım. Biliyorsunuz uzun yıllardır Huawei cep telefon amiral gemisi modellerinde sağa ve sola doğru ekranın sağında ve sonunda kıvrımlı ekran teknolojisi vardı. Ama artık yukarıdan ve aşağıdan da birazcık kıvrım söz konusu. Yandakiler kadar çok olmasa da yine de üstte ve altta bir kıvrım söz konusu. Bu da yeni bir tasarım anlayışını bize gösteriyor. Huawei bu tasarım anlayışına overflow ekran adını vermiş. Kullanım açısından baktığımızda oldukça estetik göründüğünü söyleyebilirim. Yan taraflardaki kıvrımlar gayet güzel görünüyor. Ve üstteki ve alttaki kıvrımda gerçekten de hani kullanım açısından size farklı bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Madem ekrandan başladık biraz ön yüzden devam edeyim. İkili bir kamera sistemimiz var. İkili kamera sisteminin ön tarafta sol köşeye konumlandırdığını söyleyeyim. Bu kameralarla beraber aynı zamanda yüz tanımak için kullanılan algılayıcılar da burada bir alana toplanmış durumda. Sol tarafta köşeleri epey yuvarlatılmış dikdörtgen bir tasarım içinde bu iki kamera ve algılayıcılar konumlandırılmış durumda. Önlem baktığımızda yan tarafta kırmızı bir şekilde tasarlanmış bir güç tuşu var. Onun hemen üzerinde ses açma kapama tuşları konumlandırılmış. Sol tarafta ise herhangi bir yuva tuş vesaire yok. Alta baktığımızda ise Type C girişini görüyoruz. Hemen onun yanında hoparlör çıkışlarımız var. Hoparlör yuvasının delik ızgarasını görüyoruz. Onun sol tarafında ise mikrofon deliğimiz var ve SIM kart yuvamızda görülüyor. Üst avtoda kızaktesi algılayıcı ve mikrofon girişi dışında başka bir şey yok. Telefonun arka tarafına geçecek olursak, arka tarafta oldukça büyük bir dikdörtgen şeklinde tasarlanmış ki onda köşeler yuvarlatılmış. Kamera ve modülünün bulunduğu alanı görüyoruz. Burada Tamı tamına 4 tane kamera var. Aynı zamanda bu alanda bir de LED lambanın olduğunu söyleyeyim. Dual-ton bir LED lambamız mevcut. Aşağı kısmına indiğimizde ise Huawei yazısını görüyoruz. E, yatay olarak konumlandırılmış. Bu arada bize test için gönderilen P40 Pro'nun renginin matte gri yani mat gri olduğunu belirtelim. Gri ile mavi karışımı bir renk söz konusu. Mat bir görüntü var. Parlak değil. Arka taraftan bahsediyorum. Bu renkte telefona farklı bir hava katmış. Şimdi gelin. Huawei P40 Pro'nun biraz da teknik özelliklerine bakalım. Telefon amiral gemisi olduğu için arkadaşlar yok yok. Her türlü teknoloji şu anda piyasada bulabileceğiniz veya bulamayacağınız birçok teknoloji Huawei P40 Pro'nun üzerinde mevcut. İlk olarak ekrandan başlamak istiyorum. 6.58 inçlik 2640x1200 piksel Oled bir ekranımız var. Bu ekran birazcık farklı bir teknolojiye sahip. Biliyorsunuz son dönemde ekranların yenileme hızları da artmaya başladı. Huawei P40 Pro'nun ekranının yenileme hızı ise 90 Hz gibi oldukça yüksek bir değer. Özellikle oyunlarda ve işte böyle scroll yaptığınızda yani sayfayı aşağı veya yukarı kaydırdığınızda önemli bir avantaj sağlıyor kullanıcılara. Telefonun RAM tarafında karşımıza 8 GB RAM çıkıyor. 256 GB depolamamız var. Kirin 990 5G destekli işlemcimiz mevcut. Mali G76 GPU'muz. Android 10 işletim sistemi ve MU10.1 arayüzümüz bizleri karşılıyor. Kamera tarafına geçecek olursak bizleri 50, 40, 12 ve 3D TOF olmak üzere dörtlü bir kamera sistemi karşılıyor. 50 megapiksel ana kameramız. 40 megapiksel ultra geniş açı. 12 megapiksel ise 5x optik. 50x dijital zoom sunan telefoto kamerası. Ve son olarak da 3D Depth Sensing adı verilen aslında TOF kamerası olarak bildiğimiz bir kameradan mevcut. Ön kameramız ise 32 megapiksel ve ek olarak yine 3D Depth Sensing 100 kilidini destekleyecek özelliklere sahip olan ikinci bir kamerada yine önde yer alıyor. Kamera tarafında o detayları değineceğim ama her iki kameranın da hem ön hem arka, burası önemli, 4K 60 fps video kaydı desteklediğini söyleyeyim. Telefonumuzda 4200 mAh'lik bir pilimiz var. 40 Watt'lık süper şarj desteği sunuyor bu pil. 27 Watt kablosuz süper şarj desteğimiz var. Kablosuz ters şarj var. Ekrandan parmak izi okuma var ki önceki modellere göre %30 daha hızlı arkadaşlar. Bu ekrandan parmak izi okuma. Denedim ben. Mate 20 Pro var bende biliyorsunuz. Denedim. Gerçekten çok hızlı açılıyor. Hiç böyle hani tık diye açılıyor. Öyle söyleyeyim. Mate 20 Pro da güzeldi. Ama bu ondan da güzel olmuş. Onu da belirtmiş olayım. IP68 özelliği var. Suya ve toza dayanıklı. 1,5 metre 30 dakika kuralımız burada da geçerli. Su altında da kullanabiliyorsunuz. Bluetooth 5.1'imiz var. Ağırlığımız da 209 gram. Evet bu teknik özellikleri gördüğünüz ekranda gösterdim. Bir yandan da sizlere anlattım. Huawei P40 Pro markanın bugüne kadar ürettiği en üst düzey cep telefonu. Şu an satışta olanlardan bahsediyorum. Bir de P40 Pro Plus var ama şu an satışta olmadığı için şimdilik birkaç aylık en azından. E, e, Amiral gemisi modeli bu olacak Huawei e, markasının açısından konuşacak olursak. Performans anlamında arkadaşlar gerçekten de bir sıkıntı yok. E, zaten kullanılan bu yeni nesil işlemci ki 5G desteği de var bu arada. Belki onu da merak ediyorsunuzdur. Türkiye'deki olası bir 5G geldiğinde henüz yok Türkiye'de biliyorsunuz ama muhtemelen 2021 ya da 2022'ye gelecektir diye tahmin ediyoruz. 5G geldiğinde bu telefonu da destekleyecek. O yüzden içiniz rahat olsun. Hani ben bu telefonu aldım ve 5G gelirse telefonumu değiştireceğim. Hayır değiştirmeyeceksiniz arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Kirin 990 işlemcisi gerçekten de çok üst düzey bir işlemci. Zaten kamera tarafında ona da biraz değineceğim. Dileceksiniz ki ne alaka? Bu 4K 60 FPS var dedik. Bunu yapabilmesi için çok güçlü bir işlemci ihtiyacı var telefonun. Yapamayan telefonların yapılmamasının sebebi işlemcinin yeter kadar bu gücü karşılayamıyor olmasından kaynaklanıyor. Kirin 990 bu güçlük fazlasıyla karşılıyor. 5G'de desteği var. Performans anlamında da biz kullandım ben hala da kullanıyorum. Bu arada bu telefona geçeceğim kullanmak açısından baktığımızda. Herhangi bir sıkıntı yok. Uygulamaları yükledim, uygulamalarımı buraya aktardım. Phone Clone yardımıyla birçok işlem yaptım, oyun yükledim vesaire. Performans anlamında şu anki Kirin işlemcileri ailesindeki en güçlü işlemci Kirin 995G olmuş. Kullanım deneyimine ilgili önemli bir konu ise aslında teknik özelliklerden de biraz bahsettim ama ekrandan parmak izi okuma hızlandırılmış. Önceki modellerde de yani P30'da da vardı biliyorsunuz Mate 20, Mate 30 alelerinde de var. Ekrandan parmak izi okuma var ama onlar onlardaki parmak izi okumadan biraz daha hızlı bir parmak izi var. %30 daha hızlı okuyor. Ben gözlemledim tabi %30'u ölçemeyiz ama çünkü zaten öbürü işte 0.008 saniyede okuyorsa bu 0.005 saniye oku gibi bir durum söz konusu. Ötekileri de hızlıydı ama bu da hızlı. Ben denedim gayet hızlı çalışıyor. Hem yüz tanımayı aktifleştirdim hem parmak izini ikisini beraber kullanabiliyorsunuz. Gerçekten de hızlı bir şekilde çalışıyor. Gelelim önemli bir deneyim meselesi olan bu Google servislerinin olmaması meselesine. Biliyorsunuz Mate 30 Pro ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Çinli markalara uyguladığı bir ambargo söz konusuydu ve bundan etkilenen ilk ve tek model Mate 30 Pro olmuştu. Bu modelde Google servisleri bulunmuyordu arkadaşlar. Ha bu arada biz onu yükleme videoları çektik. Şimdi yukarıdan onu size e, çıkartayım ben kutulardan. Ona da tıklayarak bakabilirsiniz nasıl. Google Service'e yükleniyor. Şimdi bu telefona Google Service'e yüklemiyoruz. Neden? Çünkü App Gallery isimli bir e, Huawei'nin kendi uygulama mağazası var. Türkiye'de de yerel olarak desteklenen bir mağaza bu. Çünkü mesele sadece yurt dışındaki bir uygulamanın burada olması değil arkadaşlar. Aynı zamanda Türkiye'deki bir bankacılık uygulamasının ya da ne bileyim bir e, herhangi bir e, ihtiyacınız olan bir uygulamanın da yine telefonda bulunması konusu aslında. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Şimdi tabii ki her uygulama yok App Gallery'de ama birçok uygulamayı bulabiliyorsunuz. Özellikle yerel tarafta bir sürü uygulamalar. Hatta bizim Teknoloji Okulu'nun da uygulaması App Gallery'de var. Yani bu telefonu alırsınız, Teknoloji Okulu'nun uygulamasını da yine yükleyip kullanabileceksiniz. Bunu söyleyelim. Ha, o, ola ki bulamadınız diyelim. Herhangi bir uygulamayı bulamadınız. Ne yapacaksınız? İşte More Apps diye bir e, üçüncü parti uygulama mağazası var aslında. Tam olarak aslında mağaza değil o. Sizi İnternetteki e, alternatif kaynakları araştırarak diyor ki bu uygulama şurada var oradan indirebilirsiniz. Ya da alternatif farklı mağazalar da var arkadaşlar. Onları da yükleyip, e, güvenli mağazalar bu arada bunları yani saçma sapan şeylerden bahsetmiyorum. Onları da yükleyip telefonunuza uygulamaları yüklemiş oluyorsunuz. Ola ki bulamadınız, oralarda da bulamadınız. Birçok aslında üreticinin, yani yazılım geliştiricinin diyelim ki ne var? İşte... Whatsapp var. Whatsapp'ın kendi sitesinde zaten uygulaması var arkadaşlar ya da ne bileyim Mesela ben Mac battery testi yaptım. Kendi sitesinde APK'sını veriyor. Oradan tıklayıp indirebiliyorsunuz. Youtube vesaire gibi seçenekler nasıl kullanılıyor diyorsunuz. Tarayıcısı var. Tarayıcı üzerinden de aslında tarayıcıya tıkladığınız zaman tarayıcıdan da Youtube, YouTube account'unuza girip yani Google account'unuza girip tarayıcı üzerinden de kullanabiliyorsunuz Youtube'u. Bu anlamda çok sıkıntı olmuyor. Ha. Her şey çalışıyor mu %100? Hayır, her şey yok. Örneğin Google Haritalar kullanıyorsunuz ama alternatifleri var. Bir Vigo uygulaması var mesela. Yeni çıktı o uygulama. Yükleyip onu da kullanabiliyorsunuz. Yani çok büyük sıkıntı değil, aslında alternatif yöntemlerle, alternatif tekniklerle birçok uygulamayı Huawei P40 Pro'ya yükleyip kullanabiliyorsunuz. Bu Huawei 2 990 işlemcisinden bahsettik arkadaşlar, oldukça güçlü bir işlemci olduğunu söyledim. Bu aynı zamanda beraberinde bir Wi-Fi 6 desteği de getiriyor. Şu anda Wi-Fi 6 protokolünü kullanan çok fazla cihaz yok, yani burada cihazdan kastettiğim şey. Sizin sadece Wi-Fi 6 bu cihazda olması yetmiyor arkadaşlar. Bağlı bulunduğunuz router, modem ya da artık neyse yani internete bağlandığınız cihazın da Wi-Fi 6 desteğinin olması gerekiyor. Ee, şimdi çok fazla yok ama yavaş yavaş artıyor. Bu telefonda var o teknoloji. Örneğin bir sene içinde çok daha yaygınlaştığında %150 daha hızlı data transferi yapabileceksiniz teorik olarak söylüyorum. Pratikte de şu anda kullandığımız Wi-Fi teknolojilerinden çok daha hızlısı Huawei P40 Pro ile Bizleri karşılıyor. Öte yandan bu telefonu aldığınız uygulamalarınızı aktarmanın bir yolu daha var arkadaşlar. Huawei'nin uzun yıllardır var aslında bu yöntem. Phone Clone isimli bir uygulaması var. Hem Huawei telefonlara yükleyebiliyorsunuz. istiyorsanız başka marka Android telefonlarda yükleyebiliyorsunuz. O telefondaki bütün fotoğraf, video, işte mesaj, arama kaydı aklınıza ne gelirse hepsini buraya getiriyor. Hatta yani... Normalde Google'ın kendi uygulamalarını bile getirdim ben. Çalışmıyor bir kısmı ama getirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Yani hani uygulamayı bulamadım bilmem ne falan gibi sorunları tamamen ortadan kaldırıyor. Ben bunu Huawei P4 da de denemiştik. O de yaptık biliyorsunuz. Ailenin en küçük modeli olarak tanımlayabileceğimiz. Onu da şimdi yukarıdan size link olarak çıkartırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bunda da yaptım. Bütün uygulamalarımız geldi. Bu sayede hani bu telefonu aldım ben aman uygulamalarım orada yoktu burada yoktu gibi sıkıntılarla uğraşmadan bütün uygulamalarınızı buraya hızlı bir şekilde yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika falan sürüyor. 10-15 dakika içinde yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim telefonun en iddialı noktalarından bir tanesi olan kamera tarafına. Şimdi dörtlü bir kamera var arkada. Önde de ikili bir kameramız var. Toplamda 6 kameraya sahip Huawei P40 Pro. Arkadaki kameralara bakacak olursak 50 megapiksellik %200 daha fazla ışık alan bir ana kamera bizleri karşılıyor. Buna ek olarak 40 megapiksellik bir ultra geniş kamera teknolojisi var. Yine üçüncü kameramız ise 12 megapiksellik Super Sensing adı verilen telefoto kamerası. Son kameramız ise 3D TOF kamera dediğimiz alan derinliği vesaire gibi ölçümlerde kullanılan özel bir kamera. Bu uzun yıllardır var olan bir teknoloji. Bunun teknolojinin de nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız. 3D TOF nedir diye. onunla şimdi yukarıdan linkini vereceğim. Oradan da hani ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor biraz daha detayı orada görmüş olabilirsiniz. Kamera arayüzüne baktığımızda ise bizleri... Doğrudan daha önceki modellerde de kullanılan ve MI10 kullanan bütün Huawei modellerinde gördüğümüz bir kamera arayüzü bizleri karşılıyor. İşte fotoğraf var, portre var, gece modu var, açıklık var, video çekim modumuz var, pro modumuz var ve diğer modumuz da var. Diğer modunda da işte ağır çekim, panorama, siyah beyaz, ayarlas, ışık resmi, HDR, hızlandırılmış çekim, hareketli fotoğraf, çıkartmalar, belgeler, su altı, çift görünüm ve yüksek çözünürlük gibi seçenekler bizleri karşılıyor. Ön taraf ön kameraya geçecek olursak yine burada da fotoğrafımız var, portre modumuz var. Bu arada P40 ailesinin tamamında bulunan bir özellik, gece modu da var. Ön kamerayı açtığınızda gece modu bizleri karşılıyor, normalde gece modu ön kameralarda yoktu. Huawei de artık bu özelliği getirmeye başladı gece gece modunda da biraz daha uzun pozlamalı selfie fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu da özellikle ışığın az olduğu ortamlarda filan kötü çıkan selfie fotoğrafların tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor. Şimdi bu kameranın bu standart özelliklerin dışında bazı enteresan fonksiyonları da var. Tabi bu kadar güçlü işlemci olunca hem önde hem arkada 4K 60fps gibi şu andaki en yüksek ve en güçlü çözünürlük sunulmuş oluyor. Hem önde hem arkada 4K 60fps e çözünürlüğü sunulması aslında biraz da Kirin 995 g işlemcisine dayanıyor. Bu kadar güçlü bir işlemci olunca böyle bir operasyonu yapabiliyorsunuz. Öte yandan enteresan bazı özellikleri de var. Mesela yansımayı engelleme özelliği var. Böyle bir fotoğraf çektiniz bir camın arkasındasınız. Bu camın arkasındaki bu camın önünde bir yansıma olur. O yansıma otomatik olarak kaldırılabiliyor. Bunun dışında 50x zoom var arkadaşlar. Bunu fotoğrafta kullanabiliyorsunuz. Mesela ben şimdi bugünlerde malum koronavirüs virüs yüzünden evlerdeyiz. İşte çocuğumuzun çocuğumu ne yaptığını işte zoom gerek bakabiliyorum böyle enteresan şeyler yapabiliyorum uzaktan ekranına zoom girerek hangi şeyi açtın, ne açtını görebiliyorum. Karşı apartmanda bir kuş var, o kuşa zoom girip fotoğrafının videosunu çekebiliyorsunuz. Öte yandan bu zoom özelliği fotoğraf modunda geçerli. Video modunda ise 60 fps'de zoom oranı 10 x'e düşüyor. 30 fps'ye alırsanız 15 x'e düşüyor. Bu 50 x çok güzel olmuş. Bu 50 x zoomla böyle çok uzaklara zoom gidebiliyorsunuz. Tabii ki bu dijital bir zoom olduğu için sonuçlar çok çok çok iyi değil. Ama hani işinizi görüyor mu? Fazlasıyla görüyor. Ben videonun farklı yerlerinde incelenenin farklı yerlerinde örnek fotoğraflar ve videolar koyacağım. En azından ben de konuşurken siz de Huawei P40 Pro'nun bu özelliğini nasıl kullandığını görmüş olacaksınız. Peki bu kameranın gece performansı nasıl? Biliyorsunuz ben uzun yıllardır Huawei kullanıyorum, test ediyorum. Birçok modeli geliyor gidiyor ve özellikle gece tarafında Huawei çok başarılı sonuçlar veriyordu. P40 Pro'da da benzer bir durum söz konusu. 409600 ISO değerine kadar çıkabiliyor bu kamera ki kullanılan sensörler de çok özel. Sensörler ve Leica tarafından tasarlanmış bir kamera modül sistemimiz de var ve Leica da biliyorsunuz Uzun yıllardır yine fotoğraf alanında uzmanlığı olan bir marka ki Huawei'de olan işbirlikleri de son birkaç yılda devam ediyor. Çok iyi sonuçlar alıyorsunuz gece fotoğraflarında da çok güzel, çok net. Örneklerini de yine vereceğim bu videonun içinde. Gayet iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Sadece fotoğraf değil, video modunda da gece çekimlerinde oldukça iyi sonuçlar aldık. Onun da örneklerini bu videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Huawei P40 Pro'nun bir ilginç özelliği ise yüksek hızlı ağır çekim yapabiliyor olması ne demek oluyor bu yüksek hızı diye belki merak edersiniz. Frame hızından yani kare hızından bahsediyorum. 7680 FPS ağır çekim video kayıt yapabiliyor. Bunu gözle göremiyorsunuz arkadaşlar. O kadar ağır çekim oluyor ki. Bunu gerçekten söylüyorum. Gözle görmeniz çok zor. Örneğin böyle bir saniye bir işlem için belki 15-20 saniye kayıt yapıyor. Çok da enteresan sonuçlar elde ediyorsunuz. Onun da örneklerini yine video içinde sizlerle paylaşacağım. Kamera modül içinde bulunan bu 12 megapiksellik telefoto bize 5x optik zoom imkanı sunuyor. Şu anda piyasada olan cep telefonlar içinde en yüksek değerlerden bir tanesi bu. 5x'de oldukça iyi sonuç verdiğini söyleyeyim. Hatta 10x'de dijital yapıyor böyle hibrit gibi bir teknolojiye sahip. Hatta hibrit teknolojisini kullanarak 10x'e çıkartılan bu zoom oranı fotoğraf kalitesinden çok da fazla taviz verilmeden de kullanılmayı sağlıyor. 5x tamamen optik iPhone işte, hibrit olarak tanımlayabileceğimiz bir zoom olmuş. Ben bu zoom tarafını da beğendim. Özellikle konuya yaklaşamadığınız durumlarda 5x bir zoom girmek, kaliteden de taliz vermeden girebiliyor olmak önemli bir nokta. Kamera özelliklerini anlattıktan sonra gelin şimdi Huawei P40 Pro ile çektiğimiz gece, gündüz, fotoğraf ve video örneklerini izleyelim. Ardından telefonun pil performansıyla devam edeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Huawei P40 Pro'nun ana kamerasını kullanarak kaydediyorum. Bildiğiniz üzere Huawei P40 Pro'da hem ön hem arka kamera 4K 60fps video kayıt yapabiliyor. Öte yandan ana kamerada diğer kameraları da video kayıt sırasında seçip farklı farklı açılardan, farklı farklı kameralardan kayıt da yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Şu anda İstanbul'da öğle saatlerinde açık ve güneşli bir havada yürüyorum. Hafif trafiğin olduğu bir yol kenarındayım. Ve bu videoyu da Huawei P40 Pro'nun mikrofonundan aldığımız sesle ve kamerasından aldığımız görüntüyle oluşturduk. İşte P40 Pro'nun görüntü kalitesi, en azından ana kameranın görüntü kalitesi bu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Huawei P40 Pro'nun ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Bildiğiniz gibi bu telefonun ön kamerası da arka kamerasında olduğu gibi 4K 60fps e video kayıt yapıyor. Ben de şu anda bu videoyu 4K 60 FPS olarak kaydediyorum. Güzel bir İstanbul. öğle saatlerindeyiz. Açık güneşli bir havada yürüyorum. İşte P40 Pro'nun ön kamerasının mikrofonunun ses kalitesi ve görüntü kalitesi bu şekilde. Şimdi gelelim telefonun pil tarafına 4200 mAh'lik bir pilimiz var arkadaşlar biz bununla tabi sentetik testler yaptık sentetik testlerde ne kullanıyoruz biliyorsunuz PC Mark battery testini kullanıyoruz şu anda ekranda görüyorsunuz PC Mark battery testinde inanılmaz bir değer 17 saat gibi bir değer bulduk arkadaşlar Pili bitmiyor telefonun. O testi yapmam tam 17 saat sürüyor bu arada. Yani o testi gerçek zamanlı yapıyoruz. Telefonu bıraktım. 17 saat boyunca telefon çalıştı ve 17 saatin sonunda bitti arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. Kaba bir hesap yapacak olursak 2 günü çok rahat görebilecek bir cep telefonu var karşımızda. Bu önemli bir nokta. Çünkü neden? Bu tarz böyle güçlü telefonlarda hani pilin bitmesi ciddi bir sıkıntı olabilir. Sizi yarı yolda bırakabilir ama... 2 günlük bir pil ömrü ki bu minimum olarak söylüyorum. Eğer çok yoğun kullanmayan birisiniz 3-4 güne kadar da çıkartabilirsiniz pil ömrünü. Çok iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Telefonda birçok hızlı şarj teknolojisi de mevcut. Huawei'nin super şarj adını verdiği teknolojiyi destekleyen şöyle göstereyim. 40 wattlık bir adaptörümüz var. Detaylarda da de bunu vereceğim size arkadaşlar. Bu 40 wattlık adaptörle Huawei'nin şöyle bir iddiası vardı. 30 dakikada ben dedi bu telefonu %70 oranında şarj ederim e peki biz ne yaptık ölçtük arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi oturduk ölçtük bunu Bizim bulduğumuz değerler nasıl peki ben şöyle söyleyeyim 10 dakika şarj ile %27 buldum ben yaptığım testte 30 dakika şarj ile %74 buldum Huawei'nin verdiği %70 değerinin %4 üstünde çıkmış oldum peki şunu da merak ediyor olabilirsiniz telefon tam şarjı ne kadar sürüyor 62 dakika sürüyor arkadaşlar onu da denedim, onu da test ettim. Çok hızlı şarj oluyor. Bence bu çok güzel bir özellik. Bunlara ek olarak, bitmedi daha, onu da söyleyeyim. Yanında bir de şunu vereceğim gibi bir şey oldu ama bunlara ek olarak telefon aynı zamanda 27 Watt super şarj kablosuz desteği sunuyor. Bunu destekleyen bir kablosuz şarj istasyonunuz varsa üzerine koyduğunuz zaman yine hızlı bir kablosuz şarj yapabiliyorsunuz. Yine bir özelliği daha var. Ters şarj özelliği de var. Örneğin kablosuz bir kulaklığınız var. Akıllı saatiniz var ya da işte benzer diş fırçanız var bilemiyorum artık veya başka bir telefonunuz var. Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde telefonun kendi pili üzerinden diğer karşı taraftaki cihazı da kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Bu da önemli özelliklerinden bir tanesi Huawei P40 Pro'nun. Evet Huawei P40 Pro incelememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hepinizin merak ettiği bir konu var muhtemelen. Bu telefonun fiyatı ne kadar? Biz bu incelemeyi yaptığımız 28 Nisan 2020 tarihinde yapıyoruz arkadaşlar. Bu incelemeyi muhtemelen bir iki gün içinde de yayına alacağız. Huawei P40 Pro'nun Türkiye fiyatı 11.999 TL idi arkadaşlar. Yüksek bir rakam mı? Evet ne yazık ki yüksek bir rakam. Ancak rakam olarak baktığımızda yüksek. Fakat cihazın sunduğu özellikler açısından değerlendirdiğimizde ise normal olduğunu söyleyebiliriz. Artık ameliyat gemisi cep telefonlarında 10.000 sınırı aşıldı. 11.000, bin, 12.000, bin, 13.000 bin, hatta 15.000 liraya kadar amiral gemisi modeller bulunuyor. Huawei genelde Türkiye'de telefonlarını yurt dışı fiyatlarına göre daha makul satıyor. Ama telefon çok özelliğe sahip olunca birçok donanım, birçok yeni fonksiyon üzerinde barındırdığı için fiyatlar da biraz yüksek oluyor. Evet uzun bir inceleme oldu farkındayım ama telefon da çok özellikle olunca mecburen incelemedi. Biraz uzun oluyor arkadaşlar. Huawei P40 Pro incelememizin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Telefonla ilgili merak ettiğiniz şunu yapabiliyor mu? Böyle bir özelliği var mı? Şunu anlattın mı? Bunu niye söylemediğim gibi bir yorumunuz varsa aşağıda bize bunu yorum olarak iletin. Biz de en kısa zamanda sizlere yanıt verelim. En azından diğer okuyucularımızın da bu soruları görmesini sağlamış olursunuz. Youtube kanalımıza abone sizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmanız bizim için önemli. Teknoloji severlerin bir araya geldiği büyük bir topluluk olmak istiyoruz. Bu konuda da ciddi desteklerinize ihtiyacımız var. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.